Sevgili öğrencilerim merhabalar geldik TÜREV'imizin bir bölümüne daha şimdi bu videomuzda da dostlarım iki tane daha kural öğreneceğiz iki konuyu daha halletmiş olacağız bu video biraz kısa sürecek sonra TÜREV'in geometrik yorumuna geçeceğiz orada biraz daha uzatacağız mevzuyu şimdi burada arkadaşlarım limitle TÜREV arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz birazcık Lee Hospital kuralı dediğimiz kuraldan bahsedeceğiz ki bunun okunuşu Lee Hospital diye okunuyor arkadaşlar ama çok önemli değil okunuşu falan filan. Biz yazıldığını okuyalım yeter. Lee Hospital önemli olan bizim için içeriğini bilmek, ismini bilmek değil tabii ki. Şimdi biz bu kuralı ne zaman yapıyoruz dostlarım? Bir limit sorusunda, limitle karşılaştığımızda limitin sonucu 0 bölü 0 çıkıyorsa... Yani böyle bir belirsizlik varsa bu kuralı uygulayabilirsiniz diyor dostlar. Peki nedir öğretmenim kural? Kural şu. Sana verilen limit değerinin bir pay kısmını bir de payda kısmının ayrı ayrı türevlerini alıyorsunuz. Bakın lütfen dikkat. Bölümlü bir ifade olacak. Bakın şurada örneğe bakın. Sakın ha bunun bölümün türevini yapmıyorsunuz. Payın türevini ve paydanın türevini alıyorsunuz ve... 2 değerini artık burada 2 dediyse 2, 3 dediyse 3 yerine tekrar yazıyorsun ve belirsizlik ortadan kalktıysa zaten sonucu buluyorsun. Ama yok baktın yine bir belirsizlik çıktı o zaman bir daha aynı kurala devam diyorsun kardeşim. Şimdi örneklerde daha da iyi anlayacaksınız mevzuyu. Bakınız burada diyor ki limit x2'ye giderken ki bu işlemin sonucunun değeri kaçtır diye soruyor. Yani senden x yerine 2 yazmanı istiyor dostum. Hemen 2 yazalım bakalım x yerine sonuç ne çıkacak? Burası 2'nin karesi 4. Eksi -4 geldi bakın. Sonra buraya bakalım 2'nin karesi 4 artı 4 eksi 8. Yukarısı 4'ten 4 çıktı 0. Aşağısı 8 eksi 8'den 0. Yani 0/0 belirsizliği çıktı. Yapıştır L'Hôpital'ı. Hemen yapıştıralım kardeşlerim. Neydi kural? Üstün türevini alacağız. Hemen alalım. 2x eksi 2 yapar. Bölü paydanın türevini alacağız ki o da 2x artı 2 yapar. Şimdi hemen limit değerini bulalım bunun. Yani limit x giderken 2'ye 2 değerini bulalım. 2 yazalım. 2 kere 2 4 eksi 2 oldu burası. 2 yazalım. 4 artı 2 geldi burası. Yani 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3 çıktı. İşte senin aradığın limit değeri budur deriz. Hadi bir soru daha gömelim. <gülüyor> Şimdi yine x giderken 2'ye diyor dostum. Hemen x gördüğün yere 2 yazıyorsun. 2'nin küpü 8. Bakın burası 8 eksi 8 geldi. bölü 2 yazdım 2 eksi 2 geldi. Yani 0 bölü 0 çıktı. Ne yapacağım şimdi öğretmenim? Tabii ki farklı yöntemler de var arkadaşlarım. Ama en kolayı bu yöntem dostlarım. Yoksa sen burada şimdi küp açılımı yapıp sadeleştirme de yapabilirsin. Ama gerek yok. Hemen türevini alalım. 3 x karedir. Buranın türevi de 1'dir. Şimdi x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4, 3 ile çarptım 12'yi paketledim dostlar. Evet geldik buna. Hemen ilk önce x yerine 2 yazalım, sonucunu bulalım bakalım ne çıkıyor. 2 yazarsak 5 kere 2 10, 10'dan 1 çıktı 9, 9 kare kök dışına 3 diye çıktı. Bakın burası 3 eksi 3 oldu. 2 yazarsam 2'nin karesi 4, 4 eksi 4'ten bakın yine 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Hemen o zaman kuralımızı paketleyelim. Bir kere türev alalım dostlarım buradan. Şimdi üstün türevini alıyorum. Üçün türevi zaten sıfır. Şuranın türevini alalım. İçinin türevi beş. Başında da eksi olduğu için eksi beş. Bölü iki tane aynısıydı. Yani beş x eksi bir. Bu üstün türevi bölü. Şimdi altın türevini alıyorum. O da iki x. Hemen şimdi x yerine iki yazalım. Eksi beş bölü. iki yazarsak dokuz. 3 diye çıktı 6 oldu burası bölü 2 yazarsak da 4 geldi. Yani eksi 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 o da eksi 5 bölü 24'müş bu sorunun cevabı deriz dostlar. Evet gelelim şu soruya. X giderken 3'e değerini bul diyor. Şimdi ben çok uzun uzun yazmayacağım arkadaşlar. Demek ki 3 yazınca 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyormuş. O halde çok uzatmayalım. Hemen bir kere türevini alalım. Şimdi üstün türevi. 3x kare eksi 18x artı 27'dir. Bölü. Alt tarafın türevi 3x kare eksi 12x artı 9'dur. Şimdi hemen x yerine 3 yazalım. 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 3 daha. 3 ile çarptık 27. Eksi 3 yazarsak 54 artı 27. Bölü. 3 yazıyorduk. 9 27 geldi. Eksi 36 geldi artı 9 geldi. Peki bakalım 27 27 daha 54. 54'ten 54 çıktı 0. 27 36 eksi 9 artı 9 daha 0. Bakın yine 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Bir kere türev aldım yine belirsizlik çıktı. O zaman ne diyordu kural? Bir türev daha al. Hemen alalım. 6x eksi 18'dir bölüm 6x eksi 12'dir. Şimdi hemen x gördüğümüz yere 3 yazalım dostlarım. Burası ne yaptı? 18 18'den 0. Lan yine mi belirsizlik çıkacak yoksa? 3 yazdım. 18 12'den heh 6. 0/6 da 0'dır ki sorunun cevabı da 0'mış dostlarım. Evet geldik bu sorumuza. Yine bakın x yerine 1 yazın diyor. Sen şimdi 1 yazarsan burası 1, burası da 1. 1 1'den 0. 1 yazarsam burası 1 burası 1. 1 bir eksi 1'den 0 yani belirsizliğimiz var. 0 bölü 0 belirsizliği. Hemen şimdi türev alacağız dostlarım. Alalım. Ee, şunun üstü ifadesi 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü başa atıyorum. 1 bölü 3'den de 1 çıkartırsam eksi 2 3 geldi diyor Sonra eksi. Bunun 1 bölü 4'tür üslü ifadesi. 1 bölü 4'ü başa attım. 1 bölü 4'den de 1 çıkartırsam 3 4 olur diyorum bölü. Şuranın x üzeri 1/6 olduğunu biliyorum. 1/6'yı başa aldım. x üstünde -5/6 kaldı burası. Arada eksi var. x üzeri 1/12'dir. 1/12'yi başa aldık. x üstünde -11/12 geldi burası. Şimdi hemen x yerine 1 yazalım. 1 yazarsak x gördüğümüz yere. Burası zaten birim bütün kuvvetleri 1 olduğu için sadece 1/3 kalır. Eksi -1/4 kaldı. Bölü 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12 de buradan geldi. Hemen toparlıyorum paydalarını eşitliyorum arkadaşlarım. Bunu 4 ile bunu 3 ile bunu da 2 ile çarpıyorum. 4 eksi 3 bölü 12 burası da 2 eksi 1 bölü 12 geldi. Yani 1 bölü 12 burası 1 bölü 12 de burası geldi. İkisi de aynı olduğu için sonucumuz 1 çıktı dostlar Evet, şimdi çevirdim arka tarafı. Burada da türevin fiziksel yorumuna geldik arkadaşlarım. Şimdi türevi fiziksel yorumlayacağız. Sonra da geometrik olarak yorumlayacağız. Olayımız çok basit. Şimdi burada da yine aslında ilk dersimizde, ilk videomuzda yaptığımız gibi anlık hız dediğimiz olaydan bahsedeceğiz birazcık arkadaşlarım. Bakın yine bize hareketlinin yol fonksiyonunu verecek. Sonra hızının fonksiyonunu verebilir. İvmesinin fonksiyonunu verebilir ki biz şunu öğrenmiştik zaten. Yolun bir kere türevini alırsam hızın denklemini bulur. Hızın bir kere türevini alırsam da ivmenin denklemini bulurum. Yani yolun ikinci türevi ivmeye eşit. Yolun ikinci türevi hızın birinci türevine eşitmiş arkadaşlar. Burada da zaten gerekli açıklamayı yaptık. Şimdi örneklerle. Mevzuyu daha da iyi anlayalım isterseniz. Diyor ki birinci örneğimiz. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol metre olarak şu formülle veriliyor. Bakın yolun denklemi verilmiş. Bize de diyor ki ikinci saniyede aldığı yol kaç metredir? Bakın burada yolu soruyor. Yolu sorduğu için hiç hızamıza girmeye gerek yok arkadaşlar. Direkt yol denkleminde. T gördüğünüz yere 2 saniye dediği için zamanı 2 vermiş. 2 yazmanız yeter. Hemen yazalım. Yani bize S de 2'yi soruyor arkadaşlarım yol denkleminde. 2'nin küpü artı 2 iki çarpı 2'nin karesi eksi 7'dir bunun cevabı. O da ne yaptı? 8 artı 8 eksi 7'den 9 geldi. 9 metre yol alırmış bu adam diyebiliriz. Burada ne diyor? Üçüncü saniyedeki hızı. Üçüncü saniyedeki hızını soruyor. O halde benim hız denklemine ihtiyacım var. Hız denklemi de neydi? Yol denklemini yani S'nin birinci türeviydi arkadaşlar. Hemen S'nin birinci türevini alıyorum ve hız denklemini buluyorum. S'nin birinci türevi 3t kare e, artı 4t Yapar. 3 te kare artı 4 t. Bize de neyi soruyordu? 3. saniyedeki yani t yerine 3 yazın diyor. Saniye zaman yerine 3 yazın diyor. Yazalım. 3'ün karesi 9. 3 ile çarptım 27 artı 4 bölü 3 12 yaptı dostlarım. 27 artı 12'den 39 geldi sorumuzun cevabı. Geldik beşinci şu soruya pardon 5. soru diyorum 5. saniyedeki ivmesi nedir diye sormuş şimdi bize ivme lazım ivme neydi hızın türevi ivmeyi veriyordu hatırlarsanız hemen hızın türevini alalım 6t artı 4 yapar ve 5. saniyedekini sorduğu için de t yerine 5 yazıyorum 6 çarpı 5 artı 4'ten 34 geldi de diyebiliriz arkadaşlar evet Dostlar şimdi burada hemen bir örnek daha var. Bu örnekte bakayım bir hareketlinin t saniyede aldığı yol kilometre olarak bu zir. İvmesi kaçıncı saatte 36 kilometre bölü saat olur diye soruyor. Şimdi ivmeyi soruyor bir kere. O yüzden benim önce bir ivmenin denklemini ihtiyacım var. İvmenin denklemi neydi? Esin ikinci türevi yani yolun ikinci türevi ivmeyi veriyor. Yolun o zaman ikinci türevini alalım. Şimdi önce birinci türevini alalım yolun. 3t kare eksi 6t artı 4'tür. Şimdi de ikinci türevini alalım. 6t eksi 6 yapar. Bu da ikinci türevi. Yani ivmenin t'ye bağlı denklemi 6t eksi 6'ymiş. Bize de diyor ki hangi saniyede yani t kaçken bunun sonucu 36'ya eşit olur diye soruyor. Hemen eksi 6'yı bu tarafa attım. 6 t eşittir 42 t eşittir 7 çıktı 7. saniyedeki e, ivmesi 36 diyebiliriz. Şu soruya geldik. Bir hareketlinin t dakikada aldığı yol metre olarak böyledir. Buna göre bu hareketlinin ivmesinin 26 metre bölü dakika olduğu ana kadar kaç metre yol almıştır? Şimdi diyor ki ivmesi diyor 26 iken o zaman bir ivmenin denklemini bulalım. Yani esin Önce birinci türevini alalım. 3t kare artı 8t'dir. Sonra ikinci türevini alalım. Bu da 6t artı 8 yapar. 6t artı 8 benim ivme denklemimmiş. Ve diyor ki bu ivmenin diyor 26 olduğu anda. Şimdi ivme hangi saniyede 26 olur bunu bulalım. 6t eşittir. 26'dan 8 çıktı. 18. T eşittir 3. Demek ki 3. saniyede ivmesi 26. Bize de diyor ki işte ivmesi 26 iken yani 3. saniyede iken kaç metre yol alır? Yani 3. saniyede aldığı yolu soruyor. S 3'ü soruyor. Hadi 3. saniyedeki yolunu bulalım. Yol denkleminde T yerine 3 yazalım. 3'ün küpü 27. Artı 3'ün karesi 9. 4 ile çarptım 36. Bir de eksi 6'mız var burada. 30 27 daha 57 metre yol alır diyebiliriz dostlar. Evet, bir sorumuz daha var. Bu da biraz daha farklı bir soru. Hava ile şişirilen bir balonun yarıçapı 2 santim olduğu andaki yarıçapının değişim hızı hacminin değişim değişim hızı bu ise hacminin değişim hızı nedir diye soruyor. Şimdi hacminin değişim hızı demek Hacim hangi formülle denk şeyle gösteriliyordu? V. V'nin zamana bağlı değişim hızını soruyor. T'ye bağlı değişim hızı. İşte onu dv bölü dt olarak gösteririz. Bize sorulan şey bu. Peki bize verilen şey ne? Yarı çapın 2 santim olduğu andaki yarı değişim hızını vermiş. Bakın yarı çapın 2 santim olduğu andaki. Yani yarı zamana bağlı değişim hızını 2 olarak vermiş. Onu da dr bölü dt olarak gösteriyoruz. <gülüyor> bize deney vermişti arkadaşlarım bir adam bu balondu değil mi yarı çapı balon balonun hacmini bulacağız biz balon dediğimiz küre formülünün hacmini de bulunacak normalde hacim formülü neydi kürenin 4 bölü 3 pi re küp sen bunun yarı çapa bağlı değişim oranını bulmak istersen bunun yarı çapa göre türevini alacaksın re'ye göre türevini alacağız dostlarım o da ne yaptı 3'ü başa alırsak burada 4 kaldı 4 pi re kareti. Bunu da bulduk. Şimdi bizden istediği neydi dostlarım bunun? dv bölü dt. dv bölü DT hani hatırlayın zincir kuralını. dv bölü dt lazım bana. Ben neleri biliyorum? r'nin t'ye göre e, değişimini biliyorum. Bir de v'nin r'ye göre değişimini biliyorum. Yani dv bölü dr'yi çarpı dr bölü dt'yi biliyorum. Bakın R'leri sadeleştirdiğinizde DV bölü DT kalıyor. Peki şimdi o zaman V'nin R'ye göre türevini yazalım buraya. Ya da R'nin T'ye göre türevini yazalım. Bu zaten 4P'ye kareydi. Şurası gözükmüyor. Çarpı bu da 2'ydi arkadaşlarım. 8P'ye kare yaptı burası. Peki bize de neyi soruyordu? Zaten 8P'ye kareyi soruyordu. Hatta bunu bulduk değil mi? DV bölü DT'yi soruyordu. Fakat... R'nin 2 olduğu andakini soruyordu. O zaman R yerine de 2 yazarsak 8 çarpı pi çarpı 2'nin karesi 4 32 p yaptı. Sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet. Bu da tamamdır. Şimdi arkadaşlarım bir sonraki e, dersimizde Türev'in geometrik yorumuna geçeceğiz. ki Önemli bir kısma geldik. E, Türev'in geometrik yorumu işte artan azalan e, değerler artan azalan olduğu aralıklar, ekstremum noktaları, ekstremum problemleri gibi başlıklarımız kaldı. Bunları da artık kaç videoda çekeceğiz bilmiyorum. Ben böyle bir başladım, gidiyorum artık nereye kadar giderse dostum. Şimdi yama şu anda %30'unu falan bitirdik fasikülümüzün öyle söyleyeyim. Görüşeceğiz artık bir dahaki derslerimizde. Kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum hepinizi.